Yaptaki zarın planını devreye sokma vakti geldi. Evet. Kaç yıldır bu planı planlıyordum. 18 yıldır bu planı planlıyordum. Ve sonunda planımı kurdum. Şimdi İntikam alma bat diye hmm. Ama ilk önce Bizim arkadaşın yanına gitmemiz lazım Lan arkadaş arkadaş diye diye ben bunun ismi unuttum İyi lan ismi Neyse Abi bugün Planı devreye sokma günü değil mi? Evet Şimdi dur Planı son bir daha anlatıyorum Tamam mı? İyi dinle Şimdi bak Ben bu Feizi Baba dinlen Şahsa Diyeceğim ki Mehmet ölmemiş Tamam Sonra Birlikte bir yere gideceğiz. Sadece ikimiz. Onun güvenini kazanıp onu içten bitirdim. Yani onu içten bitireceğim. Annemin ölümünde tırnağı olanlardan biri. Listenin 5. sırasında olan kişiyi bugün bitireceğiz. Diğerlerini bulamadım. Ona onlara da sıra gelecek. Neyse. Şimdi. Ben böyle yaptıktan sonra bu içeri girdikten sonra sen geleceksin tamam mı? Bunun kafasına sopayı indireceksin. Bunun kafasına sopayı indirdikten sonra bunu kaçırıp infazını sessiz bir alanda vereceğiz. Anladın mı? Anladım abi Güzel, anladıysan iyi Anladın mı? Anladım abi Ne anlattım ben şimdi? Anlamadım abi Ben senin Ulan, son bir defa anlatıyorum Tamam mı? İyi dinle, mıftıra şaplığa Yersin, tamam Tamam abi söylüyorum Ay tamam, ulan ne diyorum ya Tamam, söylüyorum Sen baba Mehmet yaşın Nasıl lan? Lan kaç canlısın lan sen? 100 canlı mı? He? 30 canlı mısın lan? Lan görür seni 30 kere gebertir. 30 kere gömerim lan. Tamam. Gidip Gidelim bakalım şunun Yanına Baba ikimiz geçsek onu He tamam olur Olur Hadi gidelim o zaman Gidelim evlat Mehmet içeride <gülüyor> Tamam bütün durum Hadi gidelim, geçme zamanı Tamam Burada kimse yok Allah Allah daha demin vardı ama daha demin bir saat önce iki saat önce falan. neyse gidelim o zaman senin ben var ya eyvallah eyvallah